Merhaba, ben William. Burada Birinci Dünya Savaşı'nda tahrip edilmiş bir şapelin tavan süslemelerinden geriye kalanı görüyorsunuz. Chiepolo, benim ve arkadaşlarımın efsaneye göre 13. yüzyılda gerçekleştirdiğimiz mucizenin bir resmini yapmış. Ben hangisi miyim? Sol önde. Meryem Ana'nın Cebrail tarafından ziyaret edildiği Nazaret'teki evi, bir İtalya kasabası olan Loreto'ya doğru uçuyoruz. Bu uçuşu bugün Türk Hava Yolları bile yapmıyor. Ev oldukça soluk renklerle boyanmış. Buna rağmen resimdeki bütünlük çok hoşuma gidiyor. Evi taşıyan melekler, alt kısımdaki günahkarlar, yukarı kısımda resmedilen cennet ve trompet çalan melekler. William bu resmi sanki bir film karesiymiş gibi anlatıyor. Aksiyon! Günahkarlardan biri affedilmek istercesini ellerini yukarıya kaldırmış. Meleklerden biri de arkadaşlarına destek olmaya çalışıyor. Çok fazla dikkat ediyor gibi görünmüyorlar. Trompet çalan meleklerse onları yönlendirmek istiyor. Çalışma çok detaysız ya da özensiz gibi dursa da canlıymış hissi uyandırıyor. Sanki birisi yukarıya bakıp bir fotoğraf çekmiş ve bu sahneyi yakalamış. Köşedeki meleklerin diğerlerine bu harika bir poz sakın kıpırdamayın der gibi bir havası var.